Merhabalar bu videoda 12 Aralık haftasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta İkizler Burcu'nda bir dolunay yaşandı ve oldukça sert etkiler de vardı. Güneş ve Mars'ın karşı karşıya gelmesi, özellikle bazı tartışmalar, agresif enerjiler, eril figürlerin karşı karşıya gelmesi gibi temaları ön plana çıkardı. E, aynı zamanda... E, Venüs geçtiğimiz hafta itibariyle oğlak burcuna geçti bu hafta ise e, dolunayın etkilerini biraz daha toparlamaya başlıyoruz aslında ara bir haftaya giriş yapacağız oldukça şanslı ve keyifli etkileşimler var yalnızca bir sert görünümümüz var bundan da bahsedeceğim şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum kanala Henüz abone olmayan veya yeni karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak destek olabilirler, yorumlarını paylaşabilirler, videoyu beğenebilirler. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirler ve beni instagram hesaplarımdan takip edebilirler. Kanala yeni gelen arkadaşlar için özellikle Aralık ayı yorumları, 2023 yorumları ve Ocak 2023 yorumlarının da kanalda bulunduğunu Hatırlatarak videoya başlamak istiyorum ve hemen 12 Aralık tarihinde Güneş ve Satürn arasında çok güzel bir görünüm var. Güneş 20 derece yay burcunda, Satürn 20 derece kova burcunda bulunmakta. Tabi Güneş ve Satürn arasındaki bu etkileşim aslında hayatımızdaki otorite konularına vurgulamakta. Burada hayatımızda otorite konumunda olan kişiler, patronumuz, babamız, ebeveynlerimiz, yaşça büyük kimseler, devlet, Hükümet yetkilileri bilemiyorum ama hem konum itibariyle hem de yaşça bir konu bakımından bizden daha üst düzeyde olan bize yardımcı olabilecek daha babacan insanların yardımını aslında ifade etmekte. Burada özellikle liderlik vasıfları olan önce olabilecek kimselerden destek görebileceğimiz gibi kendi özelliklerimizi de açığa çıkarabiliriz. Yani kendi kimliğimizi ifade etme noktasında ne kadar sorumluluk alabileceğimizi göstermek adına bir takım hamlelerde bulunabiliriz. Yani ben buyum. Bunlar yapmış olduğum işler, bunlar da yapabileceklerim gibi bir profil oluşturmak adına aslında oldukça etkin bir gün ve kendi kimliğimizi ortaya çıkarabilmek adına esasında e, neler yapabileceğimizi de bireysel anlamda e, fark edeceğimiz bir hafta başlangıcı olacaktır. Yani haftaya e, organize olarak sorumluluklarımızı e, cebimizde taşıyarak başlıyoruz. E, özellikle ilişkilerde biraz daha ciddiyet arayışı içerisinde olacağız. Yani boş vaatlere, boş sözlere çok da fazla e, kulak asmayacağımız bir süreç. Zaten geçtiğimiz süreçte o kadar yoğun ne, neptünyen yani etkiler vardı ki, Halihazırda bu hafta da var gerçi ona dair bir video paylaşmıştım ama artık gerçekten somut, net, garanti çözüm yollarının peşindeyiz. Dolayısıyla bunlar eğer sağlanamıyorsa bu koşullar yalnız kalmakta sorun olmayacaktır. Tek başına çalışmakta sorun olmayacaktır. Burada önemli olan güven, sadakat ve aynı yolda ilerleyebilme niyeti. Her zamankinden daha etkili ve her zamankinden daha çok önemseyeceğimiz bir gündem. Burada tabii ki bu bahsetmiş olduğum derecelerde bu etkiyi daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yani haritanızda 20 derece yay veya 20 derece kova hangi evlerdeyse ise o konularda daha çok ciddiyet veya o konularda göreceğiniz destek daha etkin bir biçimde ortaya çıkacaktır. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise Güneş Neptün karesi var. Yine 22 derece balık, 22 derece yay burcunda Aralık ayı yorumlarını dinleyenler bilirler haftalık yorumlarda da bahsediyorum zaman zaman bunlara özel tek videolarda çekiyorum. 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda gezegen dizilimleri bulunanlar Aralık ayı başladığından beridir ne yaşadıklarını tam olarak idrak edememiş olabilirler. Gerçekten kafalar çok karışık bir halsizlik bir yorgunluk bir belirsizlik hali e, sürmekte ama artık e, 14 Aralık tarihindeki bu etki. Son Neptün yani etki diyebilirim. Yani Aralık ayının ilk 15 günü zaten bahsetmiş olduğum gibi karışık, biraz daha hayallerimizin, hedeflerimizin ön plana çıkacağı ama ikilemlerin de oldukça aktif olacağı bir süreçti diye bahsetmiştim. 14 Aralık'ta artık bunun son aşaması. Önce Merkürle, Akabinde Venüsle, son olarak da Güneşle Neptünün kare görünümleri yaşandı. Tabii Güneş-Neptün karesi bu videoyu da yukarılara eklerim. Biraz daha gerçekliği görmekle alakalı konuları karşımıza çıkarıyor. Yani artık toparlanıp, silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Evet, bir belirsizlik var. Evet, puslu bir ortamdayız. Kafamız karışık veya kandırıldık veyahut yalanlar söyledik, yanlış anlaşıldık veya yanlış anladık. Konu her neyse artık toparlanıp, silkelenip ne istediğimize emin olup o doğrultuda ilerleyişimizi Sürdürmek adına artık bizi son noktaya getirecek bir etkileşim bu hafta ortasında yaşayacağımız bu görünümden sonra artık tamam yeter bu kadar diyebiliriz. Zaten hep benzer dereceler etki alıyor. Yani hafta ortasına kadar yine yay burcunun özellikle 20 ile 25 derecesi arasında bu etkileşimler oldukça görünür hale gelecek arkadaşlar. Evet son olarak ise haftanın son gününde şahane bir etkileşim var. Merkür-Uranüs üçgeni gerçekten bu haftanın en güzel etkileşimi bence. Haftayı güzel gelişmelerle kapatacak gibi gözüküyoruz. Merkür 15 derece olak burcunda, Uranüs 15 derece boğa burcunda bulunacak bu etkileşimle beraber. Çok sürpriz haberler, kararlar, aniden gelişen durumlar, aniden ortaya çıkan bağlantılar, anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar, görüşmeler ön planda. Neptünyen yani etki, Merkür-Uranüs etkileşimiyle beraber üzerimizden biraz kalkmaya başlıyor. Çok daha parlak, çok daha e, yaratıcı bir zihin aktif olmaya başlayacak. E, hayatımızdaki sorunları çözmek adına marjinal, sıra dışı çözüm yolları karşımıza çıkabilir. E, bu süreçte çok ilginç fikirler ortaya çıkabilir. Tartışmalar, konuşmalar e, çok önemli olacaktır. Fikir e, beyan etmek çok önemli olacaktır. E, bununla beraber... E, Öngörüyle alakalı konular yine gündemde. Yani geleceğimize yönelik adımlar atma noktası da öngörebileceğimiz hususlar oldukça ön plana çıkacaktır. E, psişik yeteneklerimizin artacağı bir süreç olabilir. Yine e, özellikle bir şey icat etmek, bir şey keşfetmek, bir şey bulmak adına da oldukça parlak süreçler var. Tabi burada e, maceraya açıklık da söz konusu olabilir. Heyecan verici gelişmeler, heyecan verici bir e, kıpırtı hissedilebilir bu dönemde tanışacağımız insanlar oldukça orijinal insanlar olabilir çok farklı çok Özgün paylaşımlar gerçekleşebilir yine sıradışı her ne varsa dikkatimizin çekeceği dikkatimizi çekecek bir süreç esasında ve zihinsel anlamda aktif olmak ihtiyacımızda hat safhada olacaktır. Yani karşımızda bir sorun varsa, bir problem varsa, gündemimizdeki konu her neyse bunu çözmek her zamankinden çok daha keyifli bir hale gelecektir. Yani tıpkı bir e, puzzle'ın parçalarını birleştirir gibi o çözümü bulmak da bizim için oldukça heyecan verici olabilir. Aynı zamanda teknolojiyle alakalı konularda şanslı etkileşimler aktif olacaktır çok parlak fikirler teknolojik vasıtalarla elde edebileceğimiz bir takım kaynaklarda ön plana çıkacaktır. Yine matematik, mühendislik, kimya alanlarında da şans etkileşimler Merkür Uranüs üçgeni ile beraber Aktivasyon gösterecek. Burada e, çok heyecanlı gelişmeler yaşanacağını söyleyebilirim. Çok e, mucizevi etkiler, haberler gündemde. Yani sürpriz haberler alınabilir. E, birçoğunuz bu hafta gerçekten çok ilginç e, karşılaşmalar yaşayabileceğiniz gibi. Duyduklarınız karşısında da şok olabilirsiniz. E, çok tuhaf tanışmalar da yaşanabilir aynı zamanda. E, biraz daha... İletişimin, diyalogların heyecan verici bir hale geldiği, daha hızlı aktığı bir süreçten bahsediyoruz. Sezgilerimiz çok aktif olabilir yine bu etkileşimle beraber. Astroloji çalışmak, belki astrolojik danışmanlık almak adına da oldukça uygun süreçler olabilir. Yani bununla alakalı karar vermek veya bununla alakalı danışmanlık almak adına da uygun bir süreç olabilir. Fikirlerimizi paylaşmak, yeni fikirlere kapı açmak, bunları tartışmak, bunları üzerine konuşmak, arkadaşlarımızla zaman geçirmek, paylaşımda bulunmak oldukça önemli olacaktır ve keyifli olacaktır. Tabi burada yaşanan konu her neyse çok hızlı bir şekilde yükselip hızlı bir şekilde sönebiliriz. Yani yani etkiler genelde bizi aniden bir durumun içerisine sokarken aniden soğuma da yaşatabilir. Yani bu dönemde yaşayacağımız e, tanışmalar, görüşmeler veya kontak kurduğumuz ilişkiler e, bir o kadar hızlı bir oranda da düşüşe geçebilir yani buradaki e, muhafazayı sağlamak tamamen tabii ki bizim kişisel çabamıza bağlı olacaktır veya haritamızdaki diğer detaylara bağlı olacaktır ama birçoklarımızın beklediği haberler veya beklemediği yerlerden hiç ummadığı yerlerden gelen sürpriz haberler güzel gelişmeler, teklifler, anlaşmalar tanışmalar, yazışmalar konuşmalar ön planda olacak sevgili arkadaşlar. Haftaya bence güzel bir kapanış yapacağız ve zaten e, bir diğer haftaya da etkileri taşınacaktır diye düşünüyorum. Zaten e, 20 Aralık tarihinde de artık Jüpiter Koç Burcu'na tam anlamıyla geçiyor. E, buna dair de bir video paylaşacağım. Mayıs ayında e, ufak bir geçiş yaşamıştım. E, onu da paylaşmıştık o zaman ama tabii çok gerilerde kaldı. Şimdi ise artık tamamen Artık Jüpiter'in koç burcu enerjisi başlıyor. Jüpiter'in daha doğrusu balık burcu ile bağı tamamen kesiliyor arkadaşlar. Bir sonraki görüşmemiz 12 sene sonra. Bakalım neler olacak. Zaten bu son süreçte yani bu son hafta veya bundan bir önceki hafta Jüpiter son ödüllerini vermeye başladı. Jüpiter artık o bir yıllık döngünün sonunda hak edişleri dağıtmaya başlıyor arkadaşlar. Yakında Plüto'nun ve Satürn'ün de ödülleri Gelmeye başlayacak bakalım onlara dair de zaten videolar paylaşıyorum Plüto videosunu paylaştım satürnün mükafatları ödülleri dersleri oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum evet haftanın genel yorumları bu şekilde gördüğünüz gibi diğer haftalara nazaran kasvetli bir enerji yok zorlayıcı bir enerji yok daha rahat daha sakin ve güzel haberlerle kapatacağımız bir hafta özellikle toprak gruplarının ve su gruplarının 15 derecesi civarında gezegen dizilimleri bulunanlar çok güzel haberlerle haftayı kapatabilir gibi gözüküyor. Şimdi hemen ben vakit kaybetmeden burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle arkadaş çevreniz sosyal ilişkileriniz Seyahatler, yeni planlar, yeni organizasyonlar adına keyifli süreçler olacaktır. Gelecek ve alakalı planlarınızı e, yukarıya taşımak adına e, bir takım kimselerden fayda sağlayabilirsiniz. Yeni görüşmeler, yeni organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa, yargısal bir takım e, konularınız varsa bunlarla ilgili de kalıcı çözüm yolları bulmak adına şanslı etkileşimler hakim olacaktır. Hafta sonunda ise özellikle kariyeriniz ve parasal durumunuzla alakalı çok sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Örneğin maaşınıza zam yapılabilir, mesleğinizde yükselebilirsiniz veyahut ek bir gelir elde edebilirsiniz. Çok istediğiniz bir şeyi satın alabilirsiniz veya üstleriniz tarafından onurlandırılabilirsiniz. Oldukça keyifli bir süreç olacaktır bu hafta itibariyle. Bakalım güzellikler sizinle beraber olsun. Mutlu haftalar. Hoşçakalın merhaba sevgili boğa burçları bu hafta özellikle kariyerinizle alakalı sorumluluklarınız, toplum önündeki statünüze dair bir takım inisiyatifler almaya başlayacaksınız. E, bu noktada baktığımız zaman mali anlamda e, destek beklediğiniz insanlar varsa babanız olur, patronunuz olur, bir takım yerlerden kredi e, talepleriniz olur, sponsorluk talepleriniz olur. Bunlarla alakalı kalıcı e, bir takım destekleri alabileceğiniz bir hafta gibi gözükmekte ve kendinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Hafta sonuna doğru ise özellikle çok sürpriz gelişmeler yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Aniden bir seyahat fikri ortaya çıkabilir. Aniden bir eğitim alabilirsiniz, eğitime yazılabilirsiniz. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz belki sosyal medya üzerinden. Ve sizi çok heyecanlandıracak bir takım haberlerde aktif olabilir gibi gözüküyor. Bakalım güzellikler sizinle beraber olsun diliyorum. Mutlu haftalar, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçlarım. Bu hafta özellikle e, ikili ilişkiler alanında çok şanslı bir etkileşim var. Burada e, bilhassa yeni bir ortaklık kurmak veya mevcut ilişkinizdeki sorunları çözmek adına kalıcı ve sağlam bir takım çözüm yolları bulma eğiliminde olacaksınız. Aynı zamanda e, belki... Yeni bir insanla tanışabilirsiniz, yeni bir ortaklık kurulabilir, işlerinizi büyütmek adına yeni bir takım yollar ve pencereler araştırmaya da başlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise sürpriz gelişmeler var. Özellikle ruhsal anlamda bu etkiyi yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelecek birisi veya hiç beklemediğiniz anda Alacağınız bir haber, belki bir telefon sizi gerçekten mutlu edebilir. Geçmişteki kayıplarınızı telafi ettirecek bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve gerçekten çok heyecanlandırabilir bu süreç sizi gibi gözüküyor. Rüyalarınız da bu hafta çok önemli sevgili Gizler Burçları. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta özellikle parasal konular gündemde gibi gözüküyor. Bununla beraber tabii iş hayatınız, sağlıkla alakalı konular, gündelik yaşantınıza dair adımlar noktasında da önemli gelişmeler olacak. Hayatınızı organize etmek adına artık bir takım sorumluluklar alacaksınız. Yeni bir düzene dahil olmak, yeni bir rutine dahil olmak gibi konularda da insüretif almaktan çekinmeyeceksiniz. Hafta sonuna doğru ise çok güzel haberler alabileceğiniz bir gündem var. Özellikle yalnız yengeç burçları çok güzel bir ilişki teklifi alabilirler veya eşinizle alakalı, partnerinizle alakalı sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu noktada görevinizde yükselmek, bir hayalinizin gerçekleştiğine şahitlik etmek veya birisiyle, bir dostunuzla uzun vadeli bir bağınız olduğunu hissettirecek gelişme ortaya çıkabilir. Bir çoğunuz için de dediğim gibi yeni bir ortaklık veya yeni bir ilişki gündemi dahi olabilir. Bakalım ne gibi güzellikler olacak sizler için. Mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler alanında sorumluluk alma eğiliminde olacaksınız. E, bu noktada baktığımız zaman e, bir ilişkiniz varsa bunu bir üst aşamaya taşımak veyahut e, ilişkinizin adını koymak gibi temaları ön plana çıkabilir. Yine bir projeniz varsa bir ortaklık gündemi de söz konusu olabilir. Ancak burada çalışmaya başlayabilirsiniz. E, bir şekilde emeğinizi, eforunuzu ve zamanınızı harcamaya gönüllü olmanız gerekecek. Çünkü muhataplarınız biraz daha ciddi gözükmekte. Hafta sonuna doğruysa İş ve kariyer kariyer yaşantınıza dair çok sürpriz gelişmeler var. 6. ev ve 10. evde özellikle yeni bir işe girmek, aniden gelecek bir haberle başlayan yeni bir sektör, belki ek bir iş veya uzun zamandır beklediğiniz iş görüşmeleriniz varsa, CV'nizi bıraktığınız yerler varsa aniden bunlarla alakalı Haberler de gelebilir ve hayat rutininiz bir anda yaşanan bu gelişmeyle beraber değişebilir gibi gözüküyor ve bu durum sizi gerçekten çok heyecanlandırabilir. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta özellikle ailevi gündemleriniz, hayat rutinlerinizle alakalı yaşamış olduğunuz zorluklara çözüm bulabileceğiniz alternatif durumlar ortaya çıkacaktır. Belki aile büyüklerinden destek göreceğiniz, belki de iş hayatınızla alakalı bir takım kolaylaştırıcı yöntemlerin karşınıza çıkacağı bir hafta başlangıcı söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru ise özellikle sürpriz bir takım gelişmeler var gibi duruyor. Birçoğunuz için yeni bir aşk durumu ortaya çıkabilir. Özellikle e, aranızda mesafe olan belki sosyal medya üzerinden tanışacağınız birisiyle olabilir. Yeni bir proje üzerinde çalışıyorsanız bununla alakalı parlak bir fikir elde edebilirsiniz. Ve e, kendi markanızı, kendi ürününüzü tanıtmaya başlayabilirsiniz. Oldukça keyifli bir etkileşim olacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Bu hafta özellikle yakın çevrenizden destek göreceğiniz. E, bu bağlamda belki de hayatınızın sorumlulukları, e, uzun zamandır keyif alamadığınız konulara Artık farklı bir gözle bakabileceğiniz bir etkileşim söz konusu. E, bu bağlamda e, belki hayatın çok daha tatlı taraflarını keşfedemediğinizi düşündüğünüz için e, birilerinden destek görmek size iyi gelecektir. Hafta sonuna doğru ise ailevi konular yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, konfor alanınız, e, bununla beraber belki ev alma niyetiniz var, belki aileden destek beklediğiniz konular var, belki de... E, bir yerden toplu bir para bekliyorsunuz, birinden bir destek bekliyorsunuz veya hiç beklemediğiniz bir yerden size destek gelebilir, yatırım yapabilirsiniz, büyük bir para elde edebilirsiniz. Manevi anlamda sizi çok güçlü hissettirecek, çok konforda hissettirecek güzel desteklerle haftanın kapanışını yapabilirsiniz. Bakalım hangi güzellikler sizinle beraber olacak. Mutlu haftalar. Merhaba sevgili Akrep Burçları. Bu hafta özellikle ailevi sorumluluklar noktasında bazı çözüm yolları elde edeceksiniz. Özellikle parasal anlamda gelecek destek veya kaynaklar sizi biraz daha toparlayacaktır. Belki ailenizin sorumluluklarını karşılamak, evinizin geçimini karşılamak bunlarla alakalı yaşamış olduğunuz kaygılar varsa çözüm yolları da beraberinde gelecek gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru ise özellikle partnerinizin hayatında veya ortaklıklarla alakalı konularda çok sürpriz gelişmeler var. Hatta birçok Akrep Burcu yeni bir ortak kurabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir veya mevcut ilişkisinde partnerinin veya ortağının hayatındaki gelişmeler onu çok mutlu edebilir gibi gözüküyor. Hatta bununla alakalı belki bir kutlama dahi yapılabilir veya güzel bir anlaşma, güzel bir kontrat, güzel bir sözleşmede hafta sonuna doğru gündeme gelebilir gibi gözükmekte. Ee, bakalım hangi güzellikler sizinle beraber olacak. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yay burçları uzun zamandır kafanız oldukça karışık ve e, bir yaprak gibi savrulduğunuzu hissediyorsunuz ama bu hafta başlangıcında artık ne istediğinizden emin olacaksınız ve bu bağlamda gerekli görüşmeler, gerekli kararlar, gerekli adımlar atılmaya başlanacak gibi gözüküyor. Hayatınızın sorumluluğunu almaya başlayacaksınız. Bunun için bazen katı olmak gerekebilir, bazen daha realist bakmak gerekebilir. Bununla alakalı adımlar atılacak gibi gözükmekte. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise özellikle iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinize dair çok sürpriz gelişmeler var. Belki birçoğunuz hiç beklemediği bir yerde yılbaşı promosyon alabilir, prim alabilir, işinde yükselebilir, yeni bir işe başlayabilir. Size kendinizi iyi hissettirecek ve değerli hissettirecek yaptığınız işin, Doğru olduğunu hissettirecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sevgili yay burçları sağlıkla alakalı sorunlarınız varsa alternatif çözüm yolları ve tedavi yöntemleri de hafta sonu itibariyle etkin olabilir gibi gözüküyor. Bakalım hangi güzellikler sizinle olacak. Sevgiler mutlu haftalar. Merhaba sevgili olak burçları bu hafta özellikle mali konularla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılara kalıcı bir takım çözüm yolları bulma şansınız olacak özellikle görünmeyen destekler ilahi destekler sizinle beraber olacaktır ve geçmişteki kayıplarınızı telafi etmek için uzun vadeli bir takım programlar yapabileceksiniz hafta sonuna doğru Geldiğimizde ise gerçekten çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle harita dereceleriniz tetikleniyorsa. Burada baktığımız zaman sürpriz, aşklar, heyecan verici gelişmeler, çocuklarla alakalı muhteşem haberler ön planda. Bakalım hangi heyecan verici gelişme sizinle beraber olacak. Mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta özellikle artık yaşamış olduğunuz olaylara somut bir şekilde çözüm yolu bulmaya başlayacağınız olayları olgunlukla karşılayacağınız bir gündem ile muhatap olacaksınız. Bu süreçte özellikle arkadaş ilişkilerinizi gözden geçirebilir. Sağlam ilişkileri yeniden güçlendirme çalışmaları yapabilirsiniz. Bu bağlamda kalıcı dostluklar için emek ve çaba sarf etmek gerektiğini fark edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise özellikle tabii sürpriz gelişmeler var. Aile yaşantınızla alakalı... Ruhsal alanda kendinizi daha huzurlu ve konforlu hissetmek adına bir takım sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Belki aniden taşınabilirsiniz. Aniden evliliğinizle alakalı veya aile büyüklerinizle alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Rüyalarınız yine bu hafta çok önemli olabilir. Sevgili kova burçları güzel bir hafta olsun. Mutlu haftalar. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta özellikle kariyerinizle alakalı yaşamış olduğunuz kafa karışıklığından sonra... İçsel bir e, yolla yani sezgisel bir yolla hangi yolda ilerlemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Ve bu bağlamda gerçekten üstlerinizden de destekler görebilirsiniz. Sağlam kişilerle sağlam bir yolda ilerleş için ilk adımı atmaya başlayacaksınız. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise çok sürpriz haberler var sizin için. Özellikle arkadaşlarınızdan gelebilir bu haber veya hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı e, güzel gelişmeler olabilir. Güzel kazançlar elde edebileceğiniz, güzel adımlar atabileceğiniz, sizi heyecanlandıracak uzun vadeli projeler adına e, güzel gelişmeler var. Arkadaşlarla bir araya gelip çok hoş zamanlar da geçirebilirsiniz ve kontratlar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler de gündeme gelebilir bakalım hangi güzel haberler sizinle beraber olacak. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Geçtiğimiz haftalara nazaran daha keyifli bir hafta olacağını umuyorum. Güzel haberlerinizi de bekliyorum. Ee, kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.